Diğer üzerinden nasıl rapor alınır? Diğer raporlama açısından oldukça zengin bir programdır. Her modülde birden çok rapor bulunmaktadır. Diya ana sayfası üzerinde arama alanına gelerek stok yazdığımızda başında turunculu ikon bulunan satırlar stok ile ilgili raporlarımızı göstermektedir. Veya arama alanına gelerek cari yazdığımızda başında turunculu ikon bulunan satırlar cari ile ilgili raporlarımızı göstermektedir. Örnek olarak cari kart bakiye raporu ekranını görüntüleriz. Seçenekler altında bulunan firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak raporlarımızı incelemeliyiz. Dönem alanında firmamızda ön tanımlı dönemimiz seçili gelecektir. Eğer firmamızın geçmiş dönemi var ise buradan seçerek o döneme ait raporları da inceleyebiliriz. Tasarım alanından Rapor tasarım listesini görüntüleriz. Listede standart tasarımdan aynı isimde iki rapor bulunmaktadır. Yazıcı türümüze göre grafik veya karakter tasarımı seçeriz. Standart tasarımda değişiklik yapmak istediğimizde ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Sistem standart tasarımlar değiştirilemez. Otomatik olarak tasarımın kopyası oluşturulacaktır. Bildirimi verecektir. Rapor üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra Aşağıdaki panelden tasarımımızı kaydederiz. Düzenlemiş olduğumuz rapor alternatif tasarım olarak kaydedilecektir. Tasarımını görüntülemek istediğimiz satıra gelerek aşağıdaki panelden seçeriz. Parametreler sekmesinde rapor görüntülemek istediğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerini seçeriz. Eğer bir referans tarihi seçersek o zamana kadar ki belirtmiş olduğumuz üst işlemleri görüntüleriz. Görüntülemek istediğimiz raporda Sadece borçlu olarak mı, alacaklı olarak mı, yoksa tüm carileri mi görüntülemek istediklerimizi buradan seçeriz. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise, tek şube seçmek için şube alanından veya birden fazla şube seçmek için şubeler alanından seçimlerimizi gerçekleştiririz. Masraf merkezimiz var ise ilgili masraf merkezi kaydımızı seçeriz. Listeden görüntülemek istediğimiz satırları seçerek vade tarihi hesaplamak istiyorsak ilgili alanı işaretleyerek tarih seçerek sınır tutarları belirleriz. Filtreler sekmesinde raporda yer alan alanlara dair filtre oluşturabiliriz. Örneğin raporda yer alan cari kodu için bir filtreleme yapmak istersek filtre türünü serbest filtre seçerek serbest filtre alanına Cari kodu S ile başlayanları getirmesini sağlayabiliriz. İşlemleri tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden ekran diyerek raporumuzu görüntüleriz. Yapmış olduğumuz filtre sayesinde cari kart kodu S ile başlayan carilerimizi görüntüleriz. Tasarımda değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım diyerek tekrardan tasarım ekranını görüntüleriz. Yaptığımız değişiklikleri kaydederiz. Yapmış olduğumuz değişiklik Raporumuzda görüntülenecektir. Hazırlamış olduğumuz raporu aşağıdaki panelden yazdır diyerek çıktısını alabileceğimiz gibi e posta seçeneği ile farklı formatlarda e posta adresimize de göndermemiz mümkündür. Veya dosya seçeneği ile raporu farklı formatlarda dışarıya aktarabiliriz. Görüntülediğimiz liste ekranında gruplama, sıralama yapmak istersek sayfayı vazgeçile kapatarak Parametre sekmesine geliriz. Sıralama ve gruplama alanından gruplamayı, örneğin şehir bazında, sıralamayı rari bakiyesine göre yapacak olduğumuzu varsayarsak, ilgili seçimlerimizden sonra tekrardan aşağıdaki panelden ekran diyerek raporumuzu görüntüleriz. Raporumuzda yer alan carilerimizi şehir olarak ayırdığı gibi kendi içinde de bakiye olarak sıralamış bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz düzenlemeleri tüm rapor ekranları için gerçekleştirebiliriz.